Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle yumurta sıkışması yaşayan bir kuşumun yumurtasını nasıl çıkardığımızı paylaşacağım. Kuşumuz oldukça halsiz bir şekilde kafesin tabanında yatıyordu. Ve nefes almakta zorlanıyordu. Kuşumuzun Tedaviden önceki hali Oldukça Halsiz bir şekilde Kafesin kenarında duruyordu Umarım bir an önce düzelecek Şu an 4 yumurtası var Ve yeniden yumurtlamak üzereyken Yumurtası sıkışmış bir halde açıkçası acı çekiyor. Yumurtayı çıkarmamızda bize yardımcı olacak. Zeytinyağımız şu anda yanımda. İşlemleri yavaş yapacağız ve hiç acele etmeyeceğiz. Yumurtanın içinde kırılması onun ölümünü açabilir elimi ısırdığı için eldiven giyeceğim Yavaş yavaş yağmızı Yumurtlayacağı bölgeye Sürüyoruz Yağ sayesinde tam çıkması Biraz daha kolay olacak Dediğim gibi işlemleri yaparken Hiç acele etmiyoruz Temiz çalışmamız gerekiyor. Mikrop kapmaması için. Yumurtanın içerisinde kırılmaması için de asla bastırmayacağız. Ne kadar zamanımızı alırsa olsun. Amacımız onun sağlıklı bir şekilde yumurtayı çıkarabilmesi olacak. Evet. Yavaş yavaş başlıyorum arkadaşlar. Vücudunun karın kısmının altından yumurtayı Buluyorum ve sadece baş parmağım yardımıyla itiyorum. Hiç acele etmiyorum. Kendisinin de yavaş yavaş yumurtayı çıkarmaya çalışmasını bekleyeceğiz. Oldukça zor bir durum. Yumurta içerisinde Döndüğü için zaten kendisi çıkaramıyor. Bizde umarım başarılı oluruz. Oldukça zor bir durum. Hemen biraz daha yağ süreceğim. ya hayvan ne hale gelmişsen videoyla uğraşıyorsun diyen arkadaşlarım olabilir amacım birilerinin bu konuda bilinçlenmesini sağlamak hadi kuşum, hadi prensesim abi canım bayağı geçmiş bir durumda ve maalesef çıkmıyor. Hadi bizim Hadi çıkalım. Hayırlısıyla çıkaramız. Hayırlısıyla Mavi. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Maviş. Hadi kızım. Hadi mavişim. Hadi kızım. Hadi güzellik. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi mavişim. Hadi mavişim. Hadi Mavis'im. Biraz daha yağ sürmem lazım. Hadi kızım. Mavis hadi kızım. Hadi malıyım. Hadi bizim. Az kaldı arkadaşlar. Kızım. çok şükür yumurtamızı çıkardık. Dışarı çıkan parçayı da hashas içeriye itiyoruz. Enfeksiyon kapmaması için Dikkat etmemiz gerekiyor. Yumurta problemini çözdük. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşacaktır. Evet, yumurtayı çıkardıktan sonra en azından tünekteşin yanında durabiliyor. Yumurtalarına büyük ihtimal yatmayacak. Olsun. Bir an önce sağlığına kavuşursa elbet tekrardan yumurtlayacaktır. Videomun ilk bölümünü dün akşam çekmiştim. Çok şükür kuşumuz tamamen sağlığına kavuştu. Umarım... Hiçbirinizin başına gelmez. Ve bu uygulamayı yapmak zorunda kalmazsınız. Ancak olur da başınıza gelirse lütfen sakin olun. Soğukkanlı davranarak yavaş hareket edin. Kuşumuz büyük ihtimalle bir hafta 10 gün içinde tamamen kendine gelecek. Ancak bu süreçte dinlenmesi için Eşinden ayrıldım. Şu anda yumurtlamaya devam ettikleri için eşi istiyordu. Ve ediyordu. Bu nedenle ayırdım ve yumurtalarını diğer yumurta takımlarıma paylaştırdım. Kanalıma abone olan, videomu beğenen, seni izlemeye devam eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.